Herkese merhabalar değerli arkadaşlar, bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine Elnur TTS. Elnur TTS'ye bu akşam itibariyle yeni bir güncelleme geldi. Ve güncellemede bazı yenilikler var. Bu videoda bu yenilikleri inceleyeceğiz. Elnur TTS'deki bu yeniliklerden bahsedecek olursak Yeniliklerimizden bir tanesi Defki isimli sesin adı Faruk olarak değiştirilmiş Yani ses o Türkçe Sesin Daha doğrusu Böyle ay Ayrımcılık yapar gibi olmasın Türkiye Türkçesindeki Defki isimli sesin adı artık Defki değil Faruk. O ses Faruk olarak yeniden isimlendirilmiş. Bu küçük bir yenilik. Yani sentezleyici de isim değişikliğine gidilmiş. Sentezleyicinin adı değiştirilmiş. ve Güzel de olmuş yani. Çok abes kaçıyordu. Sentezleyici Türkçe. Adı... ...hangi dilden geldiği belli olmayan yabancı bir isim. Yani... ...çok alakasız duruyordu ama şimdi gayet güzel olmuş. Bu isim, yani bu Faruk ismi de yakışmış bu sentezleyiciye. Yani Benim kendi görüşüm ama... ...bence her sentezleyiciye her isim yakışmaz mesela. Ee, ama... ...bu isim bu sentezleyiciye, bu sese çok yakışmış. Fazla uzatmadan önce uygulamanın arayüzünü inceleyelim. Sonra da Seslere bakalım. Hatta ee, Size bir müjdem de var. Android için Filiz sentezleyicisi artık var. Çünkü Elnur TTS'ye ee, Filiz sentezleyicisi de eklenmiş. Artık internet sitelerinde Orda burada fellik fellik Android için Filiz aramamıza gerek yok. Kendimizi bunun için paralamamıza da gerek yok. Artık Filiz sentezleyicisi var. Ee, bi bizim bildiğimiz Filiz sentezleyicisinden hiçbir farkı yok. Hatta ondan bile daha güzel olmuş. Daha iyi konuşuyor. Tek bir farkı var. Ses kalitesi biraz böyle... Hmm, Vojelizer Express'i ve 1.1 sentezleyicisindeki Cem'in kompakt sesi kadar düşük kaliteli bir ses ama olsun kötü değil. Bu onun kötü bir sentezleyici olmasını sağlamaz. Bu onu kötü bir sentezleyici yapmaz. Ee, Elnur Bey'in kullandığı sentezleyici üretme programı ancak e, bu kadar Hani. Ya, bu yaptığı işte bu kadar olur zaten gibisinden diye laf çarptığından değil Elnur Bey yanlış anlamasın sakın. Elnur Bey'in kullanmış olduğu sentezleyici üretme programı ancak bu kadar bir iş çıkarabiliyor ortaya. Yani seslerin düşük kaliteli olmasında inanın Elnur Bey'in hiçbir kabahati yok. Geçelim uygulamaya. P Ah! Yanlışlıkla WhatsApp'a girdim. Çıkalım şöyle. Nereye attım ben o programı? Ee, neyse şöyle gezelim. Ben size bu arada bunu şöyle anlatayım. Hmm, Google Chrome'dan e, WhatsApp'a geçebilir misiniz? Veya Whatsapp'ı bir hesap makinesi gibi kullanabilir misiniz? Tabii Google Chrome'dan Whatsapp'a bağlantılar yoluyla geçilebilir. Burası ayrı konu ama o zaman şöyle anlatayım ben size. Video oynatma programında fotoğraf görüntüleyebilir misiniz? Hayır. Ee, Youtube'u veya Whatsapp'ı hesap makinesi niyetine Kullanabilir misiniz? Hesap makinesi olarak kullanabilir misiniz? Hayır. Ee, müzik çaları, yani bir müzik çalar uygulamasını ister Samsung müzik olsun ister başka bir müzik çalar uygulaması olsun. Görevi sadece müzik oynatmak olan bir müzik çaları dosya yöneticisi gibi kullanabilir misiniz? Hayır. Elnur Bey'in sentezleyici üretmek için kullandığı programda sadece bu kadar kaliteli bir sentezleyici üretmeye izin veriyor. Yani burada bir kabahatli arayacaksa bazı arkadaşlarımız yani kabahatli, kabahat, suç, kusur arayacak olan varsa lütfen Elnur Bey'in kendi şahsiyetinde değil kullanmakta olduğu programda arasın. Çünkü kabahat... Yani ortada bir kabahati yok aslında ama kabahat bulmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Varsa ortada bir kabahat bu Elnur Bey'in kabahati değil. Elnur Bey'in kullandığı programın kabahatidir. O yüzden e, sesler düşük kaliteli diye şikayette bulunmayın boşu boşuna. Çünkü Elnur Bey'in kullandığı program bu kadar iş yapmaya müsaade ediyor. Elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren bir geliştirici Elno Bey. Ama kullandığı program çok fazla bir şey yapmaya, ortaya böyle çok ağım şahım üst düzey bir şey koymaya izin veren bir program olmayınca o da ne yapsın? Elindeki imkanlardan yararlanmaya çalışıyor. Neyse lafı uzatmayalım. Eğer sözün özü, eğer sesler düşük kaliteli diye... Şikayette bulunacaksanız hiç boşuna ne kendinizi yorun, ne de Elnur Bey'i yormayın. Onun kabahati değil yani. Devam edelim. Bu ne ekranı? Elnur TTS TTS Diller sayfa ayarıcı dışında Daha fazla seçenek Azerbaycan dili Elnur TTS bu arada bunu söyledim mi tam hatırlayamıyorum şu an ama Azerbaycan Türkçesindeki sese daha doğrusu şöyle söyleyeyim Azerbaycan Türkçesindeki seslerin arasına Gülnar isminde yeni bir ses eklenmiş ben denedim o da gayet kaliteli güzel bir ses. Burada Elnur sesinde bir hata var ama o da gelecek güncellemelerde düzeltilecektir. Burada mesela iki tane Elnur vardı. Biri normal saptanmış olarak gelen ilk üretilmiş olan Elnur. Diğeri de geliştirilmiş kalite olan Elnur. Geliştirilmiş kalite olan Elnur kaldırılmış buradan. Umarım gelecek güncellemelerde yeniden eklenecektir. Devam edelim. Azerbaycan dili daha fazla seçeneği. El Nuri oynat. Kaldırın Gülnar. günler. Şimdi günler sesinin demosunu oynatıyorum. Oynat. Bu melamata dinlersinizse demek ses kurulu ve işleyir. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu, Bu melamata dinlersinizse demek ses kurulu ve işleyir. Bir daha oynatıyorum sesin demosunu. Şöyle kapatalım. Bu melumatı dinleyirsinizse demek ses kurulu ve işleyir. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Geri çıkıyorum buradan. Değiline, ee, pek bizi ilgilendirmese de ilgilenen arkadaşlar için söyleyeyim. Rusça dili için Dimitri ve Svetlana isminde iki adet yeni ses eklenmiş. Ben ilgilenmiyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlarımızın çoğu da ilgilenmeyecektir. Çünkü bizim işimize yarayan bir geliştirme değil bu. En azından kendi şahsiyetimiz için konuşmamız gerekirse bizi ilgilendiren bir geliştirme değil. Ama ilgilenen arkadaşlar varsa diye söyleyeyim dedim. Böyle dipnot gibi düşelim. Olayı böyle bir anons edelim. İlgilenen arkadaşlara duyurulur, programdaki Rusça diline de Dimitri ve Svetlana isimlerinde iki adet, biri erkek biri bayan olmak üzere ses eklenmiş ilgilenenlere duyurulur. Gelelim Türkiye Türkçesine. Ahmet ve Emel aynı, onlar zaten vardı. Dediğim gibi Defkin'in adı Faruk olarak değiştirilmiş. Bir de Filiz sesi eklenmiş. Türkçe. Daha fazla seçenek Ahmet istedi. Oynatalım. Oynat. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Kaldırın. Emel. Oynat. Emel'i de oynatalım. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Kaldırın. Faruk. Defki artık Faruk olarak geçiyor. Oynan. Bu bilgiyi duyuyor. Kaldırın. Filiz alt çizgi kompakt. Filiz kompakt olarak geçmiş. Oynan. Yani Elnur Bey bunu ismini Filiz alt çizgi kompakt olarak adlandırmış. Bu bilgiyi duyuyorsanız. Demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Ve bu programdaki en müjdeli haber de budur. Artık Android için Filiz sentezleyicisi aramaya Fellik fellik Ivona TTS Yani sağlıklı çalışan bir Ivona TTS Aramaya son. Kendimizi parçalamaya, hırpalamaya son. Artık gerek yok. Bu bilgiyi duyuyorsanız Demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Ayrıca programın dizinlerinde programın dizinlerindeki kelimelerde düzeltilmiş ya yani kelimeler düzeltilmiş derken bir tane kelimenin cümle düşüklüğü vardı o düzeltilmiş ses hızı diyordu ses hızı bölümü konuşma hızı olarak değiştirilmiş çok güzel olmuş şimdi geçelim bu sentezleyici ses motoru olarak seçmeye. Navigasyon. Ana ekran. Sayfa 1-1. Varsayılan sayfa. Son uygulamalar. Ana ekran. Sayfa. Uygulamalar ekranı. Sayfa 1. Tıklamad menüsü. Gezilme. Listede. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kutla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizli. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Onu uyana ekranı. Metin okuma. Metin okuma. Tercih edilen motor, S-Box tts 16 listede 6-Ö. Tercih edilen motor, işaretli değil, radyo düğmesi, eyleyne üret -E -E tessiz. Dikkat! Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. -E -E tts motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilebilir. Ses dışında. İptal düğme. Tamam düğme. En-TTS kullanılıyor. Evet. Tercih edilen motor. İşaretli radyo düğmesi En-TTS. Metin okuma. Tercih edilen motor En-TTS. Tercih edilen motor Elnur TTS. Geçelim ayarlarına. Ayarlar. Ben en son emel sesinde bırakmıştım programı, emel sesi seçili halde bıraktım. Devam edelim. Ayarlar. Yalnızca Wi-Fi, sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir, işaretli değil, Olay kutusu, listede. Konuşma kalitesi, mümkün olan en yüksek kalite, Elnur sesi için geçerli değildir. Diller, başlık. Azerbaycan dili, Türkçe. Kullanıcı sözlüğü başlık istedi. Varsayılan ses emer evet. Önce şu dizinleri göstereyim ben sizlere. Dili tanınlayın otomatik dil değiştirme işaretli onay kutusu, Ses seviyesi konuşma hızı. Evet ses seviyesi konuşma hızı. Düzeltilmiş bu terimler. Kullanıcı sözlüğü başlık. Burası aynı. O yüzden ses seçimine geçelim. Varsayılan ses gemer. Ses seçin. Ahmet listede. Değiştirmek için iki kez... Ahmet. Ayar var. var ses Ahmet. Ahmet biraz geç konuşmaya başlıyor ama çok sorun değil. Öyle aman be niye böyle bir sorun var ki diye. Böyle büyütülecek çok öyle göze batacak bir sorun değil. Olsun. Ses seçin. İşaretli. Onu da bir defa yapıyor. Yani sentezleyici olarak seçtiğimizde ve peki kapatıp açtığımızda birkaç saniye geç geliyor. Geç konuşmaya başlıyor. Onun haricinde başka bir yavaşlaması bir sorunu yok. Mehmet. Faruk. Faruk. Filiz Compact. Filiz Compact De. geçelim. Ayarlar. Varsa yılan ses. Filiz. İşte bu karşınızda Filiz var. Sürprizlerin en büyüğü... Ayarlar, liste dışında. Varsayılan ses, Filiz Compact listede. Dili tanımlayın. Otomatik dil değiştirme işaretli onay kutusu. Etki, ses seviyesi. Konuşma hızı. Konuşma hızı. %19 kaydırma çubuğu azalt, arttır, sıfırla, düğme. Ayarlar, kullanıcı sözlüğü başlık. Ekle, kaldırın, versiyon 3.0.0 listede, Et. Evet çıkalım ara. buradan. Diğerleri hep bildiğimiz sesler olduğu için onlara menü okutturmuyorum. Filiz sesine biraz menü okutturalım. Ana ekranı erişilebilirlik sayfa ayırıcı içinde erişilebilirlik talkback 3.10 Talkback Yukarı gezinir, düme Talkback Talkback, işaretli, kullanımda, anahtar Etkinleştirmek için iki kez dokunma Talkback kısa yolu, erişilebilirlik tuşuna dokunun, 2-4 işaretli Talkback kısa yolu, anahtar Değiştirmek için iki kez dokunma Ayarlar, 3-4 Etkinleştirmek için iki kez dokunma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 Cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. Talkback'in kullanımı öğeler arasında hareket etmek için sağa veya sola kaydırın Bir öğeyi etkinleştirmek için iki kez dokunun kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin. Talkback nasıl kapatılır? Ses seviyesi tuşları Ses seviyesi tuşlarının ikisini birden birkaç saniyeliğine basılı tutun. Aya Diyarlar Talkback'i kullan anahtarına dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtara iki kez dokunun. Onay mesajında durdura dokunun. Ardından durdura iki kez dokunun. 4 4. 4 öğeden 4 tanesi gösteriliyor. Bu şekilde. Bir de. On e Apo bir Navigasyon ana menüyü seslendirmesini sağlayalım. Cihaz bakımı. Şimdi optimize et. Erişilebilirlik. Hava durumu ve saat. Uygulamalar Ekranı Sayfa 1-3 Ara Sayfa Ayırıcı dışında Diğer Seçenekler Play Store, Galaxy Store, Telefon, Mesajlar, Kamera, Galeri, Saat, Kişiler, Ayarlar, Takvim, Sim Menü, Acapella TTS Voice, Dosyaların, Radyo, YouTube, Zarciver Pro, Chrome, El WhatsApp Sayfa 1.3 sayfa ayırıcı dışında Apower, Apover, Apover Reç. Ultimate ekran Rechorder for Windows Maç Android and iOS Bugünkü içeriğimizde bu kadardı Arkadaşlar Her şeyin gönlünüzce olmasını Dilerim Bir sonraki içerikte Görüşmek dileğiyle Hoşça ve sevgiyle kalın Let's go.